Megalodon, dev köpek balığı canlanıyor mu? Teoriler ve belgeler Yıllar boyunca megalodon köpek balığını görenlerin iddiaları dünyamızın okyanuslarında hala devreye gezen tarih öncesi büyük bir köpek balığı efsanesine yol açtı. Karkarodon megalodon bir zamanlar gerçek bir köpek balığıydı. Dünyanın görmüş olduğu en korkunç avcıydı. Ancak modern bilim çoktan soyunun tükenmiş olduğunu iddia ediyor. Fakat hala hayatta olabileceği fikri hem korkutucu hem de büyüleyici. Çoğu deniz biyolojisi uzmanı ve köpekbalığı araştırmacısı imkansız olduğunu söylese de, yine de büyük bir yırtıcı köpekbalığının okyanusların enginliğinde bir yerde var olup olmayacağını merak etmek ilginçtir. 30 metre uzunluğuna varan megalodon, şimdiye kadar yaşamış en büyük köpek balığıydı. Yetişkin balinaları avlayan, dişlerin ve kasların oluşturduğu en mükemmel parçalama makinesiydi. Orada hala keşfedilmemiş, yaşayan, canlı bir popülasyonun olabileceğini hayal etmek zor. Yine de dünyanın dört bir yanından 30 fit uzunluğunda ya da daha fazla büyük köpek balıkları ara sıra rapor edilmekte. Acaba bunlar modern megalodonun görülen yeni boyutları mı? Yoksa bu şahitler ne görüyor? Ana bilim akımı yanlış mı? Yoksa o hala okyanuslarda mı? Son yıllarda megalodon köpek balığını çevreleyen çok sayıda tartışma yaşandı. Bu da günümüzde megalodon karşılaşmaları milyonlarca yıldır okyanuslarda yüzen gerçek yaratık hakkında büyük bir karışıklık yarattı. Ne yazık ki bazı insanlar bu hatalı bilgileri megalodonun tamamen uydurulmuş olduğunun anlamına gelecek şekilde yorumlamıştır. Megalodonun gerçekten var olduğundan emin olabiliriz. Bunu bilmemizin sebebi geride bıraktığı bol miktarda fosil dişi kaynağı olmasıdır. Bu dişler büyük beyaz da dahil olmak üzere yaşayan bir köpek balığınınkinden çok daha büyüktür. Ve araştırmacılar gerçek megalodon köpekbalığının boyutunu, ağırlığını ve hatta bazı alışkanlıklarını bununla belirleyebilmiştir. Megalodondan bahsedecek olursak iki açıdan bakabiliriz. Paleontoloji ve kriptozooloji. Bence farklılığı ayırt etmek önemlidir. Paleontolojinin köpek balığı gerçek megalodon'un nasıl olabileceğini bulmak için fosil kayıtlarına ve canlı köpek balıklarına bakarak inceleyenebilir. Bir paleontoloji perspektifinden bu köpek balığının resmen soyu tükenmiş olsa da bu olayı daha az ilginç kılmıyor. Canlı bir megalodon fikri ise kriptozoologlar tarafından alınan bir tutumdur ve ana bilim tarafından desteklenmemektedir. Bu gerçekten olabilir mi? Yani tarih öncesi bir yırtıcı hala günümüzde yaşıyor olabilir. Gerçek Megalodon köpek balığını sadece fosil kayıtlarından ve korunmuş dişlerinden tanıyoruz. Köpek balığı iskeletleri çoğunlukla kıkırdaktan ibaret olduğundan bunlar fosilleşen tek kısımlardır. Modern zamanlarda hiç canlı veya ölü örnek bulunmamıştır. Ayrıca rekor bir resim ya da görüşte yoktur. Peki bizi hala okyanuslarda olabileceğini düşündüren şey nedir? Daha da önemlisi daha önce böyle bir şey olmuş mudur? Aslında tuhaf deniz canlıların oranlarının artması üzerine bunun bir önceliği vardır. Bazıları megalodon köpek balığı gibi bir zamanlar soyu tükenmiş olarak düşünülmüştü. Ya da yalnızca efsanelerden ibaret olduğuna inanılıyordu. Fakat bunların bazı örneklerini günümüzde görmemiz mümkün. Dev ağızlı köpek balığı İnanılmaz dev ağızlı köpek balığının uzunluğu yaklaşık 9 metreyi bulabilmekte. Yani başka bir büyük deniz yaratığı. Ancak bu canavar çok uzun zamandan beri derin sularda yaşıyordu. Ve bu sebepten araştırmacılar onu incelemeyi atlamıştı. 1976 yılında tekrardan keşfedilene dek. Sadece geceleri yüzeye çıktığı için bazı araştırmacılar, megalodonu bulmayı bu kadar zor hale getirenin de aynı davranış olabileceğini söylüyor. Kolakant Bu tuhaf balığın soyunun 65 milyon yıl önce tükenmiş olduğuna inanılıyordu. Ta ki 1938'de Güney Afrika kıyılarında canlı bir örneği keşfedilene kadar. Kolakant yaşayan fosil olarak anılan tarih öncesi bir balıktır. Megalodon, Megamont veya Dev kalamar gibi devlerden değilse de yine de uzunluğu 6 metreye ulaşmaktadır. DEV KALAMAR Dev kalamar okyanusun en derin yerinde bulunan ve uzunluğu 20 metreye kadar ulaşan büyük bir yaratıktır. Bilim sonunda karaya vuran cesetlerin varlığından ve balinaların bedenlerinde izler bıraktığını bilse de canlı yetişkin bir örnek 2004 yılına kadar filme alınamamıştır. Şimdi bu canlılar hakkında çok daha fazla şey biliyoruz. Ve böylece okyanusun derinlerinde daha büyük canavar kalamarların varlığından haberdarız. Kolossal Kalamarı Kolossal kalamarının büyük örnekleri yarım tonun üzerindedir. Yaşayan, muazzam, gerçek bir deniz canavarıdır. 1925'te keşfedilmesine rağmen hala bu canavar hakkında çok az şey bilinmektedir. Acaba Megalodon'da da bir nevi Lazarus taksonu olabilir mi? Yani önceden görülen bir türün soyu tükenmiş ama sonra tekrar canlı bir örneği bulunmuş olabilir mi? Genellikle Kolakant'ta olduğu gibi bir yerde en azından modern bilim tarafından göze çarpmayan küçük bir kalıntı nüfus olup yerli halk bu türü biliyor ancak bir biyolog tarafından teyit edilmediği için tür resmen nesli tükenmiş durumda sayılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kolakant gibi böyle eski ve garip bir tür algılanmadan uzun süre varlıklarını sürdürebildiyse, Megalodon da bütün bu yıllardan sonra bir yerlerde hayatta kalamaz mı? Megalodon'un hala hayatta olduğunu gösteren iyi belgelendirilmiş bir avuç kanıt, ve ifade var. İşte daha iyi bilinen hikayelerden birkaçı. HMS Challenger tarafından bulunan dev dişler. 1871 yılında 10.000 yaşında 2 megalodon dişi HMS Challenger'ın derin bir deniz seferi sırasında bulundu ve temizletildi. Kullanılan yöntemler doğruysa bu daha önce inandıklarından çok daha yakın bir sürede, soyu tükenmiş ve modern insanları çağdaş hale getirdiği anlamına gelecekti. 10 bin yıl paleontoloji dünyasında sadece bir göz kırpmasına bedeldi. Megalodon köpekbalığının okyanus derinliklerinde keşfedilmemiş son 10 bin yıl hayatta kalabileceğini düşünmek için harika bir hayal gücüne gerek yoktu. Dev köpekbalığından korkan balıkçılar Yerel balıkçılar inanılmaz büyüklükteki köpekbalığından sonra tekrar denize çıkmayı reddetti. David Stilt adında Avustralyalı bir doğa bilimci bu tür deniz olaylarını kaydetmek için 1918 yılında kendi ekibini kurmuş ve onları kameraya almaya çalışmıştı. Bu kişiler balinalarda ve büyük köpek balıklarıyla tanışan deneyimli deniz adamlarıydı. Fakat gördükleri şey onları korkuttu ve çalışmayı reddettiler. Stilt'e göre gözlemledikleri şey 35 ila 60 metre uzunluğunda ve saf beyaz renkteydi. Bu oranlar inanılmaz görünüyordu. Bir köpek balığı bu kadar büyür müydü? Bu kişiler olayı abartıyor muydu? Yoksa sadece kafaları mı karışıktı? Eski resimdeki kanıt Nazi arşivlerinde açıklanamayan bir resim geçen yıllarda büyük bir heyecan yarattı. 18 Aralık 1942'de Güney Afrika Cape Town'da çekildiği belirtilen resimde bir Nazi denizaltısı görülmekteydi. Fakat resmi sıra dışı ve açıklanamaz yapan şey ise denizaltının hemen yanında beliren sudan çıkmış devasa bir yüzgeç ve kuyruk parçasıydı. Bu yüzgeçe sahip deniz hayvanı inanılmaz bir büyüklükte olmalıydı. Denizaltının boyu ile bir ölçeklendirme yapıldığında yüzgeç ile kuyruk kısmı arasında tam 63 fit yani neredeyse 20 metreye yakındı. Ki hayvanın baş kısmı hariçti bu ölçmeyi. Yüzgeçler dikkatle incelendiğinde bir köpek balığı yüzgeci olduğu açıkça görülmekteydi. Büyük köpek balığı balıkçılık teknesi tehdidi. 1960 yılında 55 metrelik bir balıkçı teknesinin kaptanı, teknelerinden büyük, dev bir beyaz köpek balığı gördüğünü bildirdi. Tekne demir atmışken yanlarından geçmişti. Mürettebat resmi olarak görüşmeyi reddetti. Ancak... Kaptan bunun bir sorun olabileceğini düşünerek olayı rapor etti. Deneyimli bir denizci olan kaptan balina gördüyse balinaları tanımlayabiliyordu ve gördüğü şeyi karıştırmayacak kadar tecrübeliydi. Teknenin yanından geçen şeyin gerçekten de dev bir köpek balığı olduğunu bildiriyordu. Bu gibi öyküler gerçek buluşmalara mı dayanıyordu? Yoksa sadece denizde çok uzun süredir kalan denizcilere ait hayal gücünün ürünü mü? 21 Ocak 2009 tarihinde Hawaii sahilinde büyük bir balina cesedi vurdu. Dalgaların sahile sürüklediği cesede dikkatle bakıldığında kuyruk kısmından büyük bir parçanın olmadığı görüldü. Sanki bir yere kısılmış gibi düz bir şekilde kesilmişti. Cesedi inceleyen deniz biyologları bunun tek bir seferde olduğu yönünde beyan bildirdi. Ceset taze sayılırdı. Yani uzun zamandır denizde sürüklenmemişti. Bu da her balığın bir parça alıp koca bir kesik yapma ihtimalini zayıflatıyordu. Peki koca bir balinanın yarısını tek bir seferde kopartacak kadar büyük, hangi hayvan yaşıyordu? Ne yazık ki daha yeni gözlemlere gelince sıradan araştırmacılar ve güvenirliği olan herhangi bir hikayeye ulaşmak çok zor. İnternet sözde megalodon karşılaşmalarının klipleriyle çalkalanıyor ve ne yazık ki hepsi de sahte. Megalodon'un kendisi belki okyanuslarda bir yerde saklanırken kriptozooloji, deniz biyologları ve köpek balığı araştırmacıları günümüzde hala ciddi olarak bu yaratığı aramaktadır. Bazen sürpriz bir rapor bir yerlerde görülen normalden daha büyük bir köpek balığı bu arayışı tekrar tetikler. Ancak büyük beyaz köpek balıklarının teorik olarak 20 metrenin üzerinde olabileceği göz önüne alınmadığından bunlar kesinlikle yanlış tanımlanmış hayvanlar olabilir. Fakat yine de çoğu deniz biyoloğu 20 metrelik büyük bir köpek balığını keşfedebilecek kadar heyecanlı. Çünkü bunlar belki de efsanevi ve çok ender görülen canlılar. Ancak dikkate alınması gereken en azından birkaç ilginç belge bulunmakta. Megalodon Monster Quest bölümü 2009 yılında Back History Channel gösterisinde olan Monster Quest büyük köpek balığını bildirmişti. Ekip Cortez Denizi'ni ziyaret etti. Söz konusu canavarın bölgedeki en büyük beyaz köpek balıklarından 3 kat daha büyük olduğu ve yerel deniz memelileri popülasyonunu yok ettiği iddia ediyordu. Monster Quest ekibi Megalodon'u bulamadı. Ancak birçok kişi yine de bu dev köpek balığının halen dolaşıyorsa buranın onu bulmak için en iyi yer olacağına inanmakta. Kuşadası Canavarı 2012 yılında gösterinin bir bölümü Shark Rankless, Kuş Kuşadası Canavarı denilen köpekbalığı araştırmacıları, tekne kadar büyük bir köpekbalığı olduğunu iddia etti. Güney Afrikalı balıkçı bir grup röportajlarında, tekne boyunda 30 ya da 40 metre uzunluğunda dev bir köpekbalığı gördüklerini iddia etti balıkçıların tanık olduğu şey yoksa bir megalodon muydu? 15 Nisan 2013'te Güney Afrika sahilinde gönüllü bir köpek balığı gözlemcisi sahile yakın bir yerde suda büyük bir hareketlenme gördü. Büyük bir balina çırpınmaktaydı ve suyun çevresi kan gölüne dönmüştü. Daha dikkatli bakıp olayı ve saldırganı anlamaya çalışan gönüllü bu sırada bir kare resimde çekmeyi başardı. Resimde de görüldüğü gibi balinaya dev yüzgeçli bir şey saldırmaktaydı. Ve bu yüzgeç kesinlikle bir köpek balığı yüzgeciydi. Yüzgecin boyu balinanın oranı ile kabaca hesaplandığında 6 fit yani 1 metre 83 santimetmekteydi. Bu da bilinen tüm beyaz köpek balıklarından çok daha büyük bir şey olduğunu kanıtlıyordu. Bazı araştırmacılar bu yüzeyin bir katil balinaya ait olduğunu söyleseler de Onların yüzey şekilleri resimdekilerden çok farklıydı. Konu her zamanki gibi sadece anlık bir heyecan yaratıp daha sonra kapandı. Kurtarma kamerasında yakalanan canavar Brezilya sahil kurtarma 20 Kasım 2012'de batan küçük bir balıkçı teknesiyle ilgili bir ihbar aldı. Helikopter ile kurtarma timi olay yerine vardılar ve kazazedeleri vinç ile yukarı çekmeye başladılar. Son kazazedeyi de çekecekleri sırada Winch kamerasına dalgaların arasından geçen koca bir canlı takıldı. Olay anında bunu fark etmeyen görevliler, daha sonra kamera kaydını izlerken bunu gördü. Canlı tam kazazedenin yanından geçmekteydi. Görüntüleri izleyen uzmanlar bunun bir balina olamayacağını, çünkü ağır kanlı hayvanlar olan balinaların bu şekilde çevikçe hareket edemeyeceğini ancak balinaların kuyruklarının da yatay olduğu için görülebileceğini, burada ise görülmediğini söyleseler de, varlık bir balina olarak tanımlandı ve olay kapandı. Ani karşılaşma Mart 2013'te Avustralya'nın güney sahillerinde beyaz köpek balıklarının nüfusu ile ilgili bir araştırma yapan bilim adamları, köpek balığı kafesinde iken inanılmaz bir şey gördüler. Kameraman Martin Isaacs, bu anı kaydetmeyi başardı. Beyaz köpek balıklarını çekerken birden yan taraftan hızla kadraja giren bir köpek balığı yine aynı hızda kayboldu. Bu görülen diğer köpek balıklarına hiç benzemiyordu. Yan yüzgeçleri yarasa kanadı gibi kırçıldı, başının ve sırtının üstü ise ufak tepecikler ile doluydu. Daha sonra videoyu defalarca izleyen uzmanlar bunun bilinmeyen bir tür olabileceği sonucuna vardı. Derin karşılaşma Hükümet su altındaki kablo ve denemeler için özel su altı kameraları yerleştirmekte, kablolar boyunca neredeyse yüzlerce su altı kamerası bulunmakta, böylece su altında yapılan deneyler ve yerleştirdiği kabloları daha net izlemekteydi. Ayrıca bunu internet ortamından da canlı linkler vererek tüm dünya izleyicileriyle paylaşmaktaydı. Böylece denizaltı yaşamına meraklı kişiler derin okyanus dibini ve oradaki canlıları görebilmekteydi. 2010 yılında Şili'de yaşayan bir çocuk da Güney Amerika Pasifik Okyanusu'nda dipten robot kol örnek alırken kameralardan büyük bir şeyin geçtiğini fark etti. Videonun tam o anında arkadan büyük bir şey süratle geçmekteydi. Öyle ki dipteki çamuru da kaldırdığı için net olarak belli olmasa da biçimi kestirilebiliyordu. İlk önce büyük bir yüzgeç ve onu daha sonra başka büyük bir yüzgeç takip ediyordu. Hız ve karın kısmından bunun bir balina olmadığı belliydi. İki yüzgeç arasındaki mesafe ölçüldüğünde bunun yaklaşık 19, metre, 19 metrelik bir canlı olduğu belirlendi. Tekne saldırısı 5 Nisan 2013 Güney Afrika'da bir bot parçalanmış olarak okyanusta sürüklenirken bulundu. İçinde kimse yoktu ve bot incelendiğinde büyük bir şey ile vurulup parçalandığı anlaşıldı. Botun içinden çıkan kamera kayıtları ise korkunç gerçeği sadece daha gizemli bir hale getirdi. Kayıtta teknedekiler neşe içinde balık avlarken görülmekte. Akşam olduğunda ise tekneye bir şey saldırıp batırmaya çalışmaktaydı. Daha sonra kayıt bitmekte ve görüntüleri seyreden uzmanlar tekneye neyin saldırdığını anlayamadı. Ya da parçalanarak batmasına. Fakat o esnada birinin köpek balığı diye bağırdığı duyulmaktaydı. Bu olayda da teknedekilerin cesetleri asla bulunamadı ve olay zaman içinde önemini yitirdi ve her zamanki gibi bunun da fake olduğu söylendi. NASA'nın çektiği fotoğraf 19 Ocak 2014 tarihinde NASA'nın MODIS-AQUA uydusu Brezilya'nın güneydoğu kıyılarında üzerinde mikroskobik organizmaların oluşturduğu bir çiçek görüntüsü ele geçirdi. Güney Atlantik sularının kıta sahanlığı boyunca güneyden kuzeydoğuya 800 kilometre kadar uzanan yamalarla karartıldığına dikkat çeken bu resimde karartının bittiği noktada beyazın kabarık bulut benzeri görüntünün hemen ucunda bir karartı tespit edildi. Resim yüksek çözünürlükte yakınlaştırılıp bakıldığında bunun dev bir köpek balığı olduğu görüldü. Kıvrılmış şekilde yan yüzgeçleri başının şekli ve kuyruk kısmının inceliği net bir şekilde görülmekteydi. Resim biraz daha kaydırılıp kıyıya yakın yerde bekleyen büyük otobüsler ile ölçeklendirildiğinde bu köpek balığının 22 metreye yakın olduğu sonucu çıktı. Bu korkunç bir boyuttu ve uzmanlar ile yetkililer panik çıkmasını önlemek için bunun sadece basit bir gölge olduğunu, küçük bir balık sürüsünün birleşerek bunu oluşturabileceğini ve bu gibi sonuçlar üretip insanları yatıştırdılar ve konu ve konu kapan. Yaşayan bir Megalodon'un kavramı bazı ilginç filmler ve romanlar da üretti ve bunlar hem amatör hem de profesyonel olarak pek çok köpek balığı meraklılarının dikkatini çekti. Hatta Discovery Channel Shark Week 2012 için Megalodon'a özel bir bölüm ayırdı ve canavarın büyük bir rekreasyonunu tamamladı. Bir sonraki yıl içinde konuda lider olmak isteyen kanal, yaratığın yapay bir yorumunu yaptı. Ve bu, Canavar Köpekbalığı Yaşıyor isimli belgeselde sundu. Bu belgesel, dünya çapında birçok ilgiyi ateşledi. Pek çok kişi, filmdeki görüntülerin ve aktörlerin ger gerçek olduğuna inanıyor. 2014'te, Shark Week için Discovery Channel, Megalodon Liveson yeni bir sürümü ile tekrar denedi. Bununla birlikte, bir yıl önce şaşırmış aynı insanlar, Şimdi gerçekleri bulmak için çalışmaya başladılar. Megalodonu dev bir büyük beyaz köpek balığı olarak düşünmekle birlikte pek çok araştırmacı bunun bir benzeri olmayacağına inanıyor. Gerçekten bazıları da yakın türler olabileceğini savunmakta. Büyük beyazlar gibi davrandılar mı? Çoğu araştırmacı muhtemelen benzer olduklarını söylüyor. Ancak elbette emil olmanın bir yolu yoktur. Birisi dev bir beyaz köpek balığını gördüğünde gerçek bir megalodon kalıntısı olabilme ihtimali nedir? Bu açıdan bakarsak tarih boyunca sayısız, belgesiz megalodon gözlemleri olmuş olabilir. Megalodon dişleri tüm dünyada keşfedilmiş ve bugüne kadar bulunmaya devam edilmiştir. 2016 Şubat'ta Sfog'da bir adam bir gün yerel bir nehirde 80'den fazla megalodon dişi bulmuştur. Büyük beyazlar gibi megalodon da testere dişliydi. Modern köpek balıklarını müthiş ve korkunç yırtıcılar olarak düşünmekteyken megalodon yepyeni bir terör sınıfına girmiş oldu. Sayısız yüzyıldan sonra bile bazı fosilleşmiş megalodon dişleri dokunulduğunda keskinliklerini hala korumaktaydı. Yalnızca insan olarak balina gibi büyük bir ava bu dişlerin neler yapabileceğini sadece hayal edebiliriz. En büyük megalodon dişleri 7 inç uzunluğunda olabilir. Bu da yetişkin bir adamın elinin büyüklüğüne eşittir. Megalodon dişleri, büyük beyaz dişlerinin daha büyük versiyonlarına benzemekle birlikte, paleontologlar megalodon dişleri ve büyük, ve büyük beyaz köpek balıkları arasında yakın ilişki olmadığının kanıtı olarak ufak farklılıkları da işaret etmekte. Bu büyük beyazın, yani karkaradon yerine cinsi karakornes korumak istemekte. Bu tartışma halen devam etmektedir. Toplamda megalodon dişleri Avustralya, Zelanda gibi güneyde ve uzak kuzey İngiltere, Danimarka gibi yerlerde de bulunmuştur. Ayrıca Japonya, Hindistan ve Hırvatistan gibi çeşitli yerlerde de pek çok megalodon dişi bulunmuştur. Bu da megalodonun gerçekten küresel bir köpek balığı olup neredeyse dünya, dünya okyanuslarının çoğunda yaşadığını düşündürmektedir. Bu köpek balığı mirasından bağımsız olarak hayvan krallığında daha önce veya daha sonrasında görülmemiş bir dizi ısırma kuvvetine sahipti. Araştırmacılar megalodonun 18 tonluk ısırık gücüne sahip olabileceğini hesapladı. Bir T-Rex'in ısırık kuvveti ise bunun yalnızca üçte biriydi. Bugün dünyamızdaki en güçlü ısırık ise tuzlu su timsahlarında bulunmakta ve yalnızca 3700 kilograma ulaşmaktadır. Dişlerinin ve çenesinin güçlü bir tahrip edici olduğu açıktır. İlginçtir, bazı araştırmacılar önce avının kanat yüzgeçlerini ısırmış olabileceğini söylüyorlar. Bu da megalodonun diş cephaneliğinin sadece güçlü olmakla bırakmaz, aynı zamanda da belirli bir hassasiyetini sağlamaktır. Modern büyük beyaz köpek balıklarına çok benzeyen megalodon, muhtemelen avına sürpriz bir şekilde aşağıdan veya hızla yaklaşan bir pusu avcısıydı bu çok aktif bir köpek balığı olabileceği anlamına gelmekteydi. Balina köpek balığı gibi devasa ve hantal bir dev değildi. Yine de davranışı modern büyük beyaz, beyaz köpek balığına benzemekteydi. Megalodonun saldırısı avının sert kemikli kısımlarına, karın kısmına, ön kollarına, göğüs kafesi ve üst omurları üzerinde dururdu. Bu tıpkı büyük beyazların saldırısına benzerdi. Büyük beyazların aşağıdan kurbanlarına vurmak ve kan kaybından sonra geri çekilmeyi tercih ederken megalodon aşağıdan kenetlenerek parçalamaktaydı. Megalodon da balinaları, yunusları, diğer deniz memelilerini ve hatta dev deniz kaplumbağalarını da avladığı için dünyanın hemen her okyanusunda bulunmuş geniş bir av menüsü vardı. Bu da her şeyi yiyebildiği için hayatta kalma şansını arttırmaktaydı. Bugün hala hayatta olsaydı balinaların kıyıya yakınlığı hesaba katıldığında ve 60 metrelik büyük bir köpek balığı hemen göze çarpacağı için megalodonun davranışları da büyük ölçüde değişmiş olmalıydı. Bilim adamları büyük beyazlar gibi megalodonun da deniz fidanlıklarında büyüyüp böyle yaşayabileceğini düşünüyor. Bunun gibi yerler genç köpek balıklarının göreceli güvenliğinde büyüyüp beslenebilecekleri genellikle kıyıya yakın olan alanlardır. Küçük megalodon, genç balıkları veya diğer küçük av öğelerini burada yemeye başlamış olabilir ve daha büyük olduğunda da daha büyük avlara geçebilir. Peki öyleyse bebek megalodon köpek balıkları nerede? Anne babaları gibi büyük derinliklerde yaşıyor olabilirler ya da o kadar seyrek görülen ve büyük beyaza çok benzer oldukları ihtimali vardır. Çünkü onlar fark edildiklerinde sadece büyük beyaz köpek balığı yetişkinleri olarak tanımlanabilmektedirler. 2009 yılında megalodon için bir üreme alanı da Panama açıklarında bulundu. Bugüne kadar bu bulunan ikinci yerdi. Gransville, Florida Üniversitesi'nde bir ekip tarafından LED uzmanları fosilleri topladı ve kurtarılan diğer megalodon dişleri ile karşılaştırdı. Dişler neredeyse sadece küçük köpek balıklarına ait olduğu sonucuna varıldı. Küçük dişleri inceleyerek uzmanlar küçük megalodonun, 20 metre uzunluğunda olabileceğini belirledi. Bu şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük beyaz köpek balıkları için bile devhasa bir boyuttu. Megalodon köpek balığının eski Myosyan okyanusundaki en güçlü canavar olduğu açıktır. Ancak megalodon kadar korkunç bir başka yaratık olabilir mi? Yakın zamanda keşfedilen Livyatan balinası uzun bir ayak boyunda dişleri ile megalodon kadar büyüktü. Yemek için megalodon ile yarıştı. Fakat bu iki tarih öncesi vahşi avcı karşı karşıya geldiğinde acaba ne oldu? Öyleyse bu köpek balığı böyle vahşi bir avcı olduğu halde neden öldü? Ne yazık ki en güçlü canlılar bile tabiat anaya karşı uygun değildir. Megalodon dünyanın her okyanusunda yaşarken gezegen o zamana kadar sıcak bir yerdi. Okyanuslar hala sıcak ve kıtolar Miosen döneminde birbirlerine yakındı. Şimdi kuru olan kıyı kesiminde ılık sığ denizler kaplıydı. Kuzey ve muhtemelen dünya okyanusları içinde megalodonun büyük erişimini sağlayan Güney Amerika arasında uzanan bir deniz vardı. Çevre bir soğuma dönemine girdiğinde deniz seviyeleri düşmeye başladı. Akıntılar kaymaya başladı ve yalnızca okyanusun kendiliğinden soğumasına değil, aynı zamanda da gıda arzında da bir değişime neden oldu. Megalodon ya daha soğuk iklimlerde kayboldu ya da besin sorunları sebebi ile bu yeni çevreye uyum sağlayamadı. Fakat bu yeni ortama ve megalodonun soyunun tükenmesini ihlal edebilecek diğer büyük yırtıcı deniz canlılarının yeniden evrimi ile durumun karma karışık olabileceği olasılığı da bulunmakta. Biyo-Coğrafya dergisinde yayınlanan Nisan 2016 tarihli bir makalede Zürich Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi Üniversitesi'nde bir araştırma ekibinin yaptığı bir araştırma anlatılmaktadır. Çalışma için araştırma ekibi ilk olarak megalodonun büyük ölçüde nüfusunun küresel sıcaklığın soğuması teorisini inceledi. 200 megalodon kayıtlarından elde ettikleri ve dünya çapında megalodon nüfus aralığından ayrıntılı bir harita oluşturdu iklim değişiklikleri, kayıtları ve haritaya göre megalodon nüfus azalması ve iklim değişikliği arasında görünüşte bir ilişki, ilişki olduğunu keşfetti. Megalodon hala hayatta kalmak için daha soğuk sıcaklıklara, farklı bir ıslah örneğine ve çok farklı besin kaynaklarına uyum sağlamalıydı. Bu da bizi bazı megalodon popülasyonlarının olabileceği spekülasyon edilen Mariana çukuruna ve okyanusun diğer derin bölgelerine bakmaya zorlamakta. Balinaların ve dev kalamarların okyanusların çok derinlerinden geldiğini biliyoruz. Bu yüzden megalodonun isteyeceği bu yiyecekleri bolca bulabileceği okyanusların derinliğinde olabileceği akla gelebilir. Aslında büyük beyaz köpek balıklarıyla ilgili yapılan son araştırmalar yiyecek aramak için oldukça derin dalışlar yapabildiklerini göstermektedir. Megalodon benzer alışkanlıkları izlediyse belki de derin okyanus yaşamına uyum sağlaması bazı uzmanların öne sürdüğü gibi hayatta kalmasını kolaylaştırabilirdi. Ne yazık ki bir hayvan ne kadar büyükse çevresel değişkenliklere uyum sağlaması da o kadar zorlaşır. Bu köpek balıklarının büyük çoğunluğunun besin arzında büyük bir sıkıntıya adapte olabileceği ise zor bir ihtimal. Büyük deniz memelileri ile beslenmek için evrimleşmiş bir hayvan, örneğin okyanus balıklarıyla geçmek için zor bir zamana sahip olacaktır. Bununla birlikte farklı deniz kaynaklarına ve yaşam biçimine biraz uyum sağlamış olan küçük bir nüfusun ölümden kurtulabileceği, ve küçük bir kalıntı olarak nüfusunu muhafaza edebileceği de düşünülmektedir. Bu megalodon olaylarının ve hikayelerinin hepsi caziptir. Fakat bu büyük köpek balığının hala canlı olduğunu önermek için yeterince gerçek midir? Dünyanın okyanuslarında bir yerde hala saklanmakta mıdır? Sahilden denize girerken endişelenmek için herhangi bir neden var mıdır? Eğer bu sizi daha iyi hissettirirse ana bilim akımı bugün Megalodon'un var olma ihtimalini destekleyen tam kanıtlara sahip olmadıklarını söylemekte. Fakat yine de denizlerde, derin okyanuslarda, orada bir yerde devriye gezen devasa canavar bir köpek balığı fikrini düşünmek bile büyüleyici. Hala okyanusların çok büyük bir kısmının...